Evet, yine merhaba. Paris'te Louvre Müzesi'ndeyiz ve Naramsin obeliskine bakıyoruz. Bu oldukça eski bir dikili taş. 4200 yıllık. Yaklaşık olarak İsa'dan önce 2200 civarında yapılmış olduğu tahmin ediliyor. Naramsin, Akat ülkesini kuran Kral Sargon'un birkaç nesil sonraki torunu. Ve bu obelisk Naramsin'in kazandığı önemli bir zafer anısına yapılmış. Naramsin, Doğu Mezopotamya'da yaşayan bir dağ ırkı olan lullubileri yenmiş. Genelde antik Mezopotamya sanat eserlerinde bu tarz zafer sahnelerinin kutucuklar içinde, yani yatay bantlar üzerinde canlandırıldığını görürüz. Ancak sanatçı burada yeni bir kompozisyon yapısı denemiş. Bakın şimdi, en tepede Naramsin'i görüyoruz. Naramsi'nin sol altında dağı tırmanan askerleri görüyoruz. Sağda ise yenilenleri görüyoruz. Düşüyorlar. Aralarında yaralılar var. Naramsi'nin ordusu çok disiplinli gözüküyor. Sıraları bozmuyorlar. Tek sıra halinde ilerliyorlar. Öncüler ve arka tarafta silahlılar görülüyor. Sağ tarafta ise bunun tam aksi söz konusu. Sağda kaos hakim durumda. Naramsin dimdik duruyor ve çok asil gözüküyor. Onu çevreleyen ölümlüler arasında adeta tanrılaşmış gibi. Çevresindeki kişilerin tümünün bakışları Naramsin'de odaklanmış. Askerleri ona bakıyor, maluplar ona bakıyor. Naramsin bu kompozisyonun tam odak noktasını oluşturuyor. Bu obeliskte maluplar da başarıyla tasvir edilmiş. E, hatırlayalım, maluplar daha ırkıydı. Burada dağdan atılan bir asker görüyoruz. Baş aşağı düşüyor. Naramsi'nin ayağının altında başka bir asker daha var. Bu askerin boynuna bir mızrak saplanmış. En sağ tarafta dağın olduğu yerde ise kaçan bir asker var. Askerin ayaklarının yönüne baktığımızda kaçmakta olduğunu anlıyoruz. Dönmüş arkasına bakıyor ancak koşarak kaçmaya devam ediyor gördüğümüz dağı tırmanmakta olan ordunun naturalist şekilde bir tasviri değil, savaş, sembolik bir dil kullanılarak aktarılmış. Naramsim figürü diğer figürlerin tümünden daha büyük, omuzları ön planda, başını profilden görüyoruz. Güneş'e benzer bir şekilde tasvir edilmiş olan tanrısal varlıklara yakın bir konumda. Ordusunun üzerinde gördüğümüz güneşler ve yıldızlar zafer kazanmasında ona yardımcı olan ilahi güçleri simgeliyor. Naramsi'nin başında gördüğümüz boynuzlu miferse Akat kültüründe ilahiliği sembolize ediyor. Yani Naramsi bu zaferle birlikte tanrılara verilen önemi ve statüyü kazanıyor. Ayrıca dağın tepesine doğru yürür şekilde betimlenmiş olması da ilahiliğe yükselmesini vurguluyor.